Sizin az önceki tabirinizle dediğiniz gibi flört etmek mümkün, tanışmak mümkün diyeyim. Buyurun. Evet hocam. Yani flört aslında bir, sizin de bahsettiğiniz gibi bir tanışmanın ilk adımı. İlk adımı. Ee, öncelikle e, kişiden hoşlanmayla başlıyor tabii bu ilk adım. Hmm. Ya, e, bildiğiniz gibi 3 e, saniye içerisinde aslında bir karar veriyoruz biz kişiyi gördüğümüzde. Onun bir hareketinden, bir bakışından, bir konuşmasından, başkalarına davranışından. Dolayısıyla verdiğimiz kararı test etme aşaması da diyebiliriz buna. Tamam. Hakikaten devamlılığı var mı bu kişiyle? İlk elektriği, ilk sinerji, enerjiyi almış oluyoruz ama bu kişiyle yaşanabilir mi? Görüşülebilir mi? Bir kahve içilebilir mi? Kendimi tanıtma fırsatı olur mu olmaz mı diye. Peki nasıl başlamalı veya nasıl olmalı? Burada netlik, açıklık, ne istediğini bilmek ve karşı taraftan ne beklediğini bilmek çok önemli aslında. Kartları açık olmak mı? Evet. Yani maske takmadan neyin nesi, kimin fesi ise ben senden, sizden hoşlandım. Hatta daha naif ve zarif bir dil kullanılabilir. Bununla ilgili görüşmek, kendimi arz etmek, tanıtmak, sizinle bir çay içmek, sizin uygun göreceğiniz bir ortamda denebilmek.